Merhabalar. Bu videomda 21 Ağustos 2019 Çarşamba gününün astrolojik etkilerini paylaşacağım sizlerle. Bugün sabah saatlerinde e, saat 7:30'a kadar Ay Koç burcunda seyrine devam edecek ve e, Günün ilk saatlerinde özellikle Güneş ve Venüs'te yapmış olduğu iyicil açılar kesinleşiyor olacak Dolayısıyla Aslında Çarşamba gününe oldukça pozitif enerjiyle e, güzel duygularla uyanabiliriz oldukça sevgi dolu hissedebiliriz özellikle günün ilk saatlerinde 29 derece e, Koç burcundayken a 29 derece Venüste e, çok güzel bir açı bir, bir araya getirecek ve aynı zamanda 27 derece güneşle de etkileşim halinde olacak Saat 7.30 civarında e, ayın koç burcu transisi son bulacak ve ay boğa burcundaki transisine başlıyor olacak. Biliyorsunuz ay boğa burcundayken birazcık daha ay koç enerjisinden uzaklaşarak rahat etmek isteriz. Biraz daha keyifli aktivitelere yönelmek isteriz. Yemek içme konusunda özellikle iştahımızın artacağı, biraz daha bacaklarımızı uzatıp keyif yapmak isteyeceğimiz daha çok hoşumuza gidecek mekanlarda gezmek, tozmak, yemek, içmek isteyeceğimiz süreçler deneyimleriz ve ay koştaki kadar girişken ve enerjik hissetmeyiz kendimizi. Bunun yanı sıra ay boğa burcundayken sanatsal aktiviteler, güzellikler dikkatimizi çeker. Hayatımızda güzel olan ne varsa bunu büyütüp yeşertmek isteriz ve yanı sıra aslında kişisel bakımımıza da önem verdiğimiz günlerdendir ay boğa günleri. Dolayısıyla bugün biraz daha keyifli aktivitelerde vakit geçirmek isteyeceğimiz, biraz daha partnerimizle vakit geçirmek isteyeceğimiz, biraz daha aslında ayaklarımızı uzatıp dinlenmek isteyeceğimiz bir gün olabilir. Çünkü biliyorsunuz boğa Venüs ile temsil Sahip olmakla, rahat etmekle ilgili bir burçtur. Genellikle çok fazla değişikliği sevmez. Sahip olduklarına yetinmek ister ve sahip olduklarını da asla kaybetmek istemez. Dolayısıyla çok fazla riske girmez ve Zaman zaman inatçı rolleri ön plandadır. Ay boğa burcundayken dediğim gibi. Biraz daha yememize, içmemize dikkat etmemizde fayda var. Aşırılığa kaçabiliriz. Çünkü fazlasıyla e, özellikle tatlıdır. E, çok fazla fast food dediğimiz zararlı e, yiyeceklerden e, yemek, tatmak mümkündür. Çünkü bunlar biliyorsunuz keyif verirler ve e, kısa süreli ne de olsa e, mutlu ederler. Dolayısıyla e, bu mutluluk özellikle boğazdan gelecek mutluluk e, boğaburcu ile ilintili olduğu için bu mutluluğa biraz e, aslında... Dikkat etmemiz faydalı olacaktır. Bugünün bir diğer önemli gündemi ise e, Venüs'ün artık e, Aslan Burcu transitini sonlandırması ve Başak Burcu transitine başlaması. Aslında bugün oldukça önemli bir gün. Hafta ortası ve e, artık Başak enerjilerini hissetmeye başladığımız bir hafta diyebilirim. Biliyorsunuz Venüs Başak Burcu'nda e, konumlanmadan önce... Ayla Aslan Burcu'nun son derecesinde özellikle günün ilk saatlerinde ve dün itibariyle başlayan etkileşimde iyice açılar gerçekleştirmişti ve içimizdeki sevgi, sanat, güzellik aşkını tekrardan açığa çıkarmıştı. Şimdi Venüs'ün Başak Burcu transiti başlıyor olacak. Venüs Başak transiti boyunca o Venüs aslandaki gibi şaşalı gösterişli aşk gösterileri şovlar etkinlikler olmayacak arkadaşlar. Biraz daha artık ilişkilere mantık çerçevesinden bakma biraz daha faydacı bakma ilişkilerde özellikle fedakarlığı ön plana tutma gibi temalar aktif olacaktır. Eğer fırsat bulursam Venüs Başak transiti ile ilgili ayrıca bir video çekerim. Ancak ben yine de video çekmeme ihtimaline binaen burada değinmek istiyorum. Venüs Başak Burcu'ndayken arkadaşlar e, aslında çok fazla e, yararlı bir konumda değildir. Zira Venüs Balık Burcu'nda yücelir. Başak Burcu Balık Burcu'nun zıt burcudur. Dolayısıyla Venüs Başak Burcu'nun aslında biraz düşüktür. Venüs'ün o doğal e, gezegen etkileri doğal e, özellikleri Başak Burcunda çok fazla sergilenemez ve kendini gösteremez. Başak Burcu doğası gereği mükemmeliyetçi bir burçtur ve e, en ufak bir eksiklik veya kusur olarak nitelendirdiği şeyler onun tadının kaçmasına, onun huzursuz ve endişeli hissetmesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla biraz kontrolcü zaman zaman obsesif, zaman zaman takıntılı bir tutum sergileyebilir Başak Burcu. Venüs'te Başak Burcu'ndayken arkadaşlar ilişkilerde kusursuzluğu mükemmelliği arar. Yani ilişkilerde aslında imkansız arar diyebiliriz. Dolayısıyla özellikle buradan da bir not yapmış olalım. Haritasında Venüs'ü Başak Burcu'nda bulunanlar için de bir güzellik yapmış olalım. Burada özellikle balık etkisini artırmanız gerekmekte arkadaşlar. Venüs Başak Burcu'ndayken dediğim gibi düşük konumdadır ve mükemmeli arar. Özellikle ikili ilişkilerde tam olarak beklediği, aradığı tatmini bulamayabilir bu nedenle her şeyden bir kusuru bulabilir her şeye bir kulp bulabilir tabiri caizse. Üzümün sabı, armudun çöpü şeklinde bu böyle oldu, bu böyle olmalıydı şeklinde aslında ideal olanını, kusursuz olanını arar ve dediğim gibi bu neredeyse imkansızdır ve çok fazla eleştiri getirebilir ilişkilerde. Bu Venüs-Başak transit boyunca da aslında ikili ilişkilerde fazla eleştirel olacağımız, böyle kılı kırk yarayacağımız, biraz karşımızdaki insanı yoracağımız, mükemmeli arayacağımız, kusursuzluğu arayacağımız, zaman zaman huzursuz, endişe Kaygılı olacağımız bir süreçten eğimleyebiliriz ve biraz tabi sinir bozucudur bu Venüs Başak transiti çünkü ikili ilişkilerde sürekli birbirini dedikleyen, sürekli birbirini kontrol eden, eleştiren, huzursuzluk çıkaran, zaman zaman kaygılara boğulan, zaman zaman endişelere boğulan ve hani biz bir türlü o beklediği tatmini, bir türlü o beklediği mutluluğu veremeyen veya alamayan kişiler olacağız aslında her birimiz bir bakıma. Tabi haritamızda Başak Burcunun temsil ettiği ev alana göre değişecektir. Ancak buradan dediğim gibi bir düp not yapmış olayım. Haritasında Venüs Başak Burcu'nda olanlar lütfen e, her zaman karşıdaki insandan beklemesinler. Biraz daha verici olmayı, biraz daha hayatı akışına bırakmayı, biraz daha ilişkiyi gidişatına göre yönetmeyi. Aslında çok fazla ipleri de eline almamaya gayret göstermeyi tercih etmeliler. Çünkü e, Venüs Başak da biraz e, hem kendini hem de karşıdakini yormaktadır arkadaşlar. Ve mükemmel bir ilişki olamayacağı için hiçbir zaman e, hangi partnerle olursa olsun... E, tam olarak aradıklarını bulamayacaklardır ve aslında partnerine kusur bulmaktan ziyade e, ilişkinin böyle olduğunu kabul etmek durumunda e, kalmalıdırlar. Zaten e, Başak Burcu'nun e, en büyük e, yaşam amacı da kabullenmeyi öğrenmektir. Biraz da e, kader etkilerini biraz da e, akışa bırakmayı öğrenmek demektir. Çünkü fazlasıyla kontrolcü fazlasıyla çalışkan fazlasıyla e, takıntılı ve endişeli bir tiptir ve en çok da aslında kendini yormaktadır sevgili başaklar. Venüs başak da aynı şekilde. Ancak şöyle bir şey vardır. Venüs başak tabi sadece kötü özellikleri mi var? Hayır. Venüs başak Venüs aslandaki gibi gösterişi şaşalı şeyleri çok fazla sevmez. Biraz sadelikten yanadır. İlişkilerde çok fazla etrafa reklam yapmak, gösteriş yapmak, ilişkinin popülerliği gibi unsurlar aslında onun açısından çok fazla önemli değildir. Dediğim gibi kendi içerisinde arka planda, mutfak kısmında yaşamak amayı severler. Genellikle Başak Burcu insanları zaten sürekli olarak çalışırlar. Sürekli olarak katkıları vardır. Ancak bunun reklamını ve gösterişini yapmadıkları için çok fazla göz önünde ve popüler olmazlar ama her zaman bir ekip içerisinde bir Başak Burcu varsa aslında en büyük işi o yapıyordur diyebilirim. yani Belki de bilmiyorum fazla abartmış mı olurum ama Başak Burçları oldukça çalışkandır ve bu işin de reklamını yapmaktan çok fazla hoşlanmazlar. Çünkü alçak gönüllüdürler, mütevazidirler. Bunun yanı sıra zaman zaman çekingen özellikleri de vardır. Yani ikili ilişkilerde özellikle Venüs-Başak transiti boyunca biraz arka planda biraz daha utangat çekingen ansik rollerine girebiliriz ve e, daha çok ilişkiye bakış açımız pragmatiktir. Yani ilişki için ne, nelerden vazgeçtiğindir, ilişki için neler yaptığındır. Örnek veriyorum e, bir Venüs-Başak Burcu olan bir ev hanımı e, ben zaten e, çok güzel yemekler yapıyorum eşime. Sevgimi bu şekilde gösteriyorum. Veya Venüs-Başak Burcu'nda olan bir Bey ben çalışıyorum para getiriyorum bu ev için bu yava için bu fedakarlığı yapıyorum şeklinde sevgi gösterme biçimleri olabilir aslında gerçekten doğru söylüyorlardır ilişki için yaptıkları fedakarlıklar çok fazladır ancak bunu çok fazla romantik kelimelerle romantizmle ifade etmeyebilirler Venüs başak transiti boyunca da tıpkı bir başak burcu gibi zekaya, e, giyme, kuşama temizliğe tertibe. ve bunun yanı sıra e, entelektüel kapasiteye çok fazla önem veririz. Burada hazır cevaplı olmak e, espriler patlatmak ikili ilişkilerde aslında e, ufak tefek e, cilveleşme şekilleridir diyebilirim. Çünkü venüs Başak'ta ancak anca bu şekilde olacaktır. Evet e, venüs başak transitine de aslında değinmiş olduk. E, ayrıca bir video çekmeye gerek e, yok şimdi dediğim gibi Venüs Başak transiti boyunca biraz ikili ilişkilerde daha faydacı. Bu ilişki için nelerden vazgeçiyorum ve neler yapıyorum? İlişki nasıl kusursuz ve mükemmel olabilir? E, ve ilişkide takıntılarımız nelerdir? Bunlarla alakalı konular ön plana çıkacağını için biraz ikili ilişkilerde huzursuzluk, endişeler, kaygılar ortaya çıkabilir. Bunlara karşı tedbirli olmakta fayda görüyorum. Bugünün bir diğer önemli transiti ise Venüs Başak transitiydi. Devam ederken bugün içerisinde bir diğer önemli açı ise Merkürle Jüpiter arasındaki iyici açı. Merkür e, Aslan Burcunda, Jüpiter ise biliyorsunuz Yay Burcunda e, ve e, aynı zamanda e, retrosu tamamlandı Jüpiter'in artık biraz daha şanslı etkilerini ön plana çıkaracak demiştik geçtiğimiz hafta yayınladığımız videoda. Şimdi Merkürle Jüpiter arasındaki bu iyici açı ile beraber aslında e, daha güzel sohbetler Sohbet ortamları yakalayabileceğimiz, şamatalı, esprili, keyifli sohbet ortamları yakalayabileceğimiz bir süreç olabileceği gibi. Haritamızda temsil etmiş olduğu alanlara göre iş fırsatları, iş teklifleri, iş kontakları, yeni tanışmalar, yeni el sıkışmalar, Özellikle bizden yaşça veya tecrübe açısından olgun kişilerle yapmış olduğumuz anlaşmalar, görüşmelerin daha sonradan bize olumlu şekilde geri dönmesi söz konusu olabilir. Tabi haritamızda eğer ikili ilişkiler alanında temsil ediyorsa bu alanlarda ilişkiye biraz daha pozitif iğme kazandırma. Eğer kariyer alanında temsil ediyorsa dediğim gibi yeni iş fırsatları belki yeni iş teklifleri karşımıza getirebilir. Aile alanımızı temsil ediyorsa da aile içerisinde bol sohbetli keyifli toplantılar, görüşmeler, belki aile büyükleriyle e, tekrar bir araya gelmeler özellikle büyük anne büyük babalar da Jüpiter tarafından temsil edilir. Onlarla bir arada olmalar gibi alanları temsil edecektir. Özellikle haritanızda Aslan ve Yay burcunun e, orta dereceleri yani 15 derece civarındaki gezegen dizilimlerine ve ev konumlarına bakın. Bu alanlarda fırsatlar, bu alanlarda tanışmalar, bu alanlarda iletişim Kontakları yakalamak e, mümkün olacaktır. Ve bu süreci bu şekilde değerlendirmek güzel olacaktır. 21 Ağustos günü oldukça güzel bir gün. Neşeli, keyifli, sevgi dolu bir gün. E, ben bugüne aslında bugün 21 Ağustos neşe bir insan şeklinde. hani Gerçekten e, aslında Venüs'ün Başak Burcu transitine başlamasına rağmen o kadar iyice açılar söz konusu ki ayda boğa burcunda ilerleyecek Tabii ayın zaman zaman sert açıları söz konusu olsa da bunlar geçici birkaç saatlik etkilerdir ama genel itibariyle oldukça keyifli, neşeli bol sohbetli bol tanışmalı, bol konuşmalı bir gün diyebilirim. Her birinize güzel bir gün diliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız aşağıda video fikirlerinizi paylaşır ve beğenilerinizi unutmazsanız çok sevinirim. Bunun yanı sıra danışmanlık almak isteyen arkadaşlar evrensel kadim bilgetçi.mail.com adresine e-posta gönderebilecekleri gibi instagramdan da Astroloji hesabına e, DM'den e, talep ve sorularını iletebilirler. Tabi instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Bir süredir aslında instagramda çok fazla aktif değildim. Ancak e, ufak ufak günlük tiyoları orada da paylaşmaya gayret göstereceğim bugünden itibaren. Mutlu günler. kalın